Kayıt tarihçe takibi nedir? Kullanıcı kayıtları nasıl takip edilir? Kayıt tarihçesi seçmiş olduğumuz işlemin sisteme ilk kaydından itibaren üzerinde yapılmış olan tüm değişiklikleri veya silinmiş ise kim tarafından ne zaman silindiği bilgisini gösteren bir ekrandır diye ana sayfası üzerine arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne gelerek kayıt yazdığımızda kayıt tarihçe takibi ekranını görüntüleriz. Kayıt tarça takibi ekranında firma pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş yaparak kayıt tarça takibi ekranını inceleyebiliriz. Kayıt türü olarak ilgili modül altında işlemler bulunmaktadır. Stok Cari Fatura modülü altında bulunan fatura işlemini seçerek kayıt numarası alanından fatura listesini görüntüleriz. İlgili faturayı seçerek kayıt tarçasını listeleriz. Listede başlangıç olarak faturanın sisteme kaydedildiği tarih yer alacaktır. Faturanın kim tarafından kaydedildiğini ilgili kolondan görüntüleyebiliriz. Detay alanında bulunan bilgiler fatura oluşturulurken eklenen bilgilerdir. İlgili satırı değiştirdiğimizde, Detay alanında kırmızı yazı ile gelen alanlar değişikliğe uğradığını göstermektedir. Şube depo bilgisi merkez olarak değiştirilmiştir. Kayıt oluşturulurken şube depo bilgisi Ankara'dır. Diğer değişiklikleri incelediğimizde fatura oluşturulduktan sonra eklenen bilgileri de görüntüleyebiliriz. Sistemden silinen bir kaydın incelenmesi ise ilk önce silinenler alanını işaretleyip daha sonrasında Kayıt numarasından fatura listesi ekranını görüntüleriz. İlgili faturayı seçerek silinen fatura kaydının kayıt tarihçesini görüntüleriz. Burada faturanın hangi tarihte sistemde oluşturulduğunu, kim tarafından oluşturulduğunu ve hangi tarihte hangi kullanıcı tarafından silindiği bilgilerini görüntüleyebiliriz.